Merhabalar, bu videomda sizlere 15-21 Temmuz haftasının haftalık astrolojik etkilerini anlatıyor olacağım. Burçlara özel yorum yapmayacağım başlangıçtan söyleyeyim. Çünkü e, burçlara özel e, kısaca detaysız e, yorumlar yapmaktansa bu hafta üzerine yoğunlaşmayı tercih ediyorum. Çünkü oldukça önemli bir hafta. Bir ay tutulması var ki Oğlak Burcu'nun ay tutulması videomda buna değinmiştim ama bu videoda da yine değinmeyi bekliyorum değinmeye gerek duruyorum arkadaşlar. Evet biliyorsunuz haftalık burç yorumlarımda gün gün e, gezegen etkileşimlerini paylaşıyorum ve önemli bir e, etkileşim olduğu zaman onun üzerinde biraz daha fazla duruyorum. 15 Temmuz günü pazartesi günü e, etkilerine bakalım. 15 Temmuz günü ay e, saat 02'de Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Dolayısıyla ay Oğlak Burcu'ndayken biliyorsunuz ay e, her burçta ortalama 2-2.5 gün arasında kalır ay oğlak burcundayken daha çok e, sorumluluklarımız, sınırlarımız kurallarımız, e, üzerimizdeki baskılar, iş hayatımız e, yerine getirilmesi gereken vazifeler, dediğim gibi sınırlandırılmalar e, ebeveynler, patronlar e, devletle olan işlerimiz Yani aslında dış dünyaya sunmuş olduğumuz her türlü şey oğlak burcunun kapsamındadır aynı zamanda ay yengeç burcunun gezegeni olduğu için oğlak burcunda yengeç burcunun zıt gezegeni olduğu için arkadaşlar ay oğlak burcunun huzursuzdur. Çok iyi çalışmaz. Dolayısıyla ay oğlak derken duygusal olarak gergin duygularımızı rahat ifade edemeyen duygularımıza ket vuran, sınırlandıran bir yapımız e, söz konusu olabilir. Bu nedenle ay oğlak Burcundaki günlerde genel anlamıyla duygusal meseleleri değil de daha ziyade e, sorumluluklarımızı halletmemiz daha doğru olacaktır. İş hayatıyla, kariyerle ilgili adımlar atmak daha doğru olacaktır. E, zaten e, artık bu hafta itibariyle haftanın başı itibariyle ay tutulmasının etkisine de geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 Temmuz günü ee, ay oğlak burcuna tutulacak ee, oğlak burcunun 24 derecesinde ayla güneş karşı karşıya gelecek arkadaşlar ve e, uzun süredir bahsetmiş olduğumuz tutulmalar döngüsünün e, aslında bu ay içerisindeki ikincisini yaşayacağız 2 Temmuz'da yengeç burcuna bir güneş tutulması meydana gelmişti o tutulmanın etkileri oldukça başlatıcı yenileyici ve güzeldi ama bu tutulmanın etkileri biraz daha zorlayıcı olacak arkadaşlar. Zira açılar biraz sert, açılar biraz zorlayıcı ki... Ay tutulması zaten duygularla ilgilidir. Duygusal başlangıçlar, duygusal bitişler, duygusal travmalarda bu tutulmayla beraber tetikleneceği benziyor. Dediğim gibi başta da söylediğim gibi ay oğlak burcunda tutulduğu için zaten çok rahat bir şekilde kendini ifade edemeyen bir e, ay ortada. Dolayısıyla duygularımızı ifade ederken zorlanacağımız, e, beklenmedik olayların yaşanacağı, bunların bizim üzerimizde duygusal travmalar yaratacağı bir tutulma diyebilirim sizlere. Şimdi tutulma anı haritasını açıyorum arkadaşlar. Tutulma anı haritasında ne gibi etkiler var? Tutulma beraberinde neleri getirecek? Bunların detaylarına giriş yapmak istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz gökyüzünde birçok gezegen retro konumda. Satürn, Plüton. Jüpiter ve e, an itibariyle Merkür aynı zamanda Neptün retro konumda. Bu kadar gezegenin retro olması karma ile ilgili süreçlerin daha e, net bir şekilde işleneceğini karmanın e, sık sık karşımıza çıkacağı ve ilahi planın işlemesi adına ne gerekiyorsa onun gerçekleşeceğini bize göstermekte. E, biliyorsunuz güney ve kuzey ay düğümleri oğlak ve yengeç aksında hareket ediyor e, ve Satürn ve Plüto ile güney ay Diyormuş, sık sık temas içerisinde bu dönüşüm aynı zamanda e, tutulmaların etkisiyle beraber oldukça karmik bir etkinin e, olduğunu göstermekte ve an itibariyle tutulma an itibariyle yengeç burcunda da güneşin e, venüsün ve e, aynı zamanda retro merkürün çok yakın konumlarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu gezegenlerin zaman zaman birbirlerine karşıt açı yapmasıyla beraber gerilimli enerjileri ortaya çıkarması söz konusu. Aynı zamanda biliyorsunuz 2019'un başından beri bir Jüpiter-Neptün kalemiz var. Ve Jüpiter'in de Neptün'ün de şu anda retro konumda olmasıyla alakalı şans etkisini çok fazla üzerimizde hissedemediğimiz bir süreç içerisindeyiz. Özellikle manevi olarak yani ilahi olarak... Sanki üzerimizde e, herhangi bir şans, bereket, bereket enerjisi yok ve korunmuyoruz. Bu şekilde hissediyor olabiliriz e, bir müddettir. Özellikle şüpiter retrosu başladığından beri diyelim. E, dolayısıyla gökyüzünde birçok sert açının e, hakimiyeti söz konusu. Boğa burcundaki Uranüs ve Mars'ın, Aslan burcundaki Mars'ın kare açısı. Aynı zamanda Uranüs'ün Merkür ile Retro Merkür ile Kara açısı an itibariyle oldukça belirgin gözükmekte. Bu açılar bize neyi anlatıyor? Uranüs'ün bu açılarını öncelikle yorumlayacak olursak. Beklenmedik cümlelerin duyulması, beklenmedik sözlerin sarf edilmesi, beklenmedik tartışmalar, ikili diyaloglar, geçmiş meselelerin tekrar ortaya dökülmesi. Uranüs ve Merkür arasındaki bu sert açıyı e, sembolize edebilir arkadaşlar. Uranüs aynı zamanda e, tutulma haritasında 12. evde ve e, 4. ev daha çok ailevi meseleler, geçmiş meseleler, kayıp meseleler, bilinçaltı meselelerimiz e, üzerini örttüğümüz ancak bizde saklı olan, mahsuz olan konuların e, tekrar ortaya çıkması ve bu konuların tartışma yaratacak bir e gündem yaratacak hale gelmesi söz konusu olabilir. Uranüs Mars arasındaki bu açıda tartışmanın boyutlarını büyütebilir arkadaşlar. Fiziksel şiddete dönüşebilecek tartışmalar söz konusu olabileceği gibi toplumsal anlamda da insanların gerilmesi, tartışması, birçok kazalar, ateşli durumlar ortaya çıkarabilir. Bu açı aynı zamanda dediğim gibi 4. evde meydana geldiği için köklerimizle sahip olduğumuz değerlerle, değer yargılarımızla ilgili bir sınavdır. E, bu aynı zamanda ve Uranüs'te jenerasyon gezegeni olduğu için toplumsal bazı da bizleri etkileyecek bir tutulma. Aynı zamanda kişisel olmak e, bir tarafa toplumsal bazda insanların birbirine artık tahammülün olmadığı fiziksel şiddete dönüşebilecek tartışmalar anlaşmazlıklar geçmiş meselelerin hasır edilen meselelerin tekrar tekrar gün yüzüne çıkması ve sorun teşkil etmesi gibi durumlar ortaya çıkarabilir arkadaşlar. Onun dışında yine sert açılardan devam edelim. Biliyorsunuz zaten ay tutulması ay ile güneşin karşı karşıya gelmesidir. Dolayısıyla duygusal ihtiyaçlarımız ve Realist ihtiyaçlarımız yani dış dünyadaki ihtiyaçlarımız ve iç dünyamızdaki ihtiyaçlarımız arasında zaten çelişkilerin olması söz konusudur. Aynı zamanda bu ay ve güneşin tutulurken güney ve kuzey düğümlerine temas etmesiyle beraber bu artık önünü alamadığımız gelgitlerin artık tahammül edemediğimiz ve bir şekilde ortaya çıkarmak istediğimiz gelgitlerin karmik etkilerle donatılması anlamına da gelmektedir. Ay ve Plüto'nun. E, bu etkiyle beraber kavuşacak arkadaşlar Ve aynı zamanda güney erdüğümüyle de etkileşim içerisinde olacak. Bu etkileşimle beraber e, özellikle duygusal anlamda çok ciddi bir dönüşüm evresine girdiğimizi söyleyebilirim. E, biliyorsunuz Plüton dönüşüm gezegenidir. Tek 8. evin gezegeni aynı zamanda Akrep Burcu'nun gezegenidir. E, ciddi bir yapılanma sürecine bazı şeyleri hayatımızdan tamamen çıkarıp yeniden sıfırdan başlamak anka kuşu misali küllerinden doğarak başlamak gibi temaların e, ön planda olduğu e, bir süreç. Aynı zamanda dediğim gibi bu dış dünyadan çok belli olmayabilir arkadaşlar. Bu içsel bir yapılanma süreci e, duygularımızla iç dünyamızla kendi benliğimiz ve kendi değer yargılarımızla alakalı e, sınavlardan geçeceğimiz bir tutulma ve dolayısıyla içsel yapılanmanın başlangıcı bu tutulma itibariyle gerçekleşiyor olacak ve 2019 sonuna kadar da bu yapılanma tamamlanacak diyebilirim. 2019 yılı zaten yıl başından beri söyleyelim oldukça e, karmik bir yıl. Yani birçoğumuzun ekteğini biçtiği ve birçoğumuzun e, aslında hayatına e, hayatına Getiremediği, hayatıyla beraber ortaya koyamadığı şeyleri ilahi düzenin, ilahi nizamın bir şekilde hayatına sunması durumu söz konusu oluyor. Yani çok anlamsız bir şekilde cümle kurdum ama şöyle toparlayayım. Yani. Biz artık bir şeylerin son raddesine gelmişizdir. Ancak bunun için bir adım atamamaktayız. Bazı kafamızda değer yargılarımız, bazı bağımlılıklarımız, bazı tabularımız vardır. Ancak öyle bir noktaya gelir ki, olaylar öyle bir noktaya getirir ki bizi ya biz bu karar almak durumunda kalırız veya çevremizdeki insanlar ve olaylar bir şekilde bizi saf dışı bırakır. Ve biz bir şekilde o olayın ve olgun içerisinde buluruz kendimizi. Yani... Dolayısıyla yaşanan olaylar her ne kadar zorlayıcı deneyimler olsa da aslında bazı şeylerin yeniden yapılanması ve yeniden başlamak adına e, yapmamız gereken ve gerçekleştirmemiz gereken bizim bu dünyadaki varoluş nedenimizin, bizim bu dünyadaki potansiyelimizin ortaya çıkmasını sağlayacak etmenlerdir. Dolayısıyla eğer değişmemiz gerekiyorsa değişeceğiz, eğer üzülmemiz gerekiyorsa üzüleceğiz, eğer ayrılmamız gerekiyorsa kopmamız gerekiyorsa kişilerden veya olgulardan kopacağız arkadaşlar. Bu tutulma dediğim gibi duygusal olarak bizim yeniden bir yapılanma sürecine girdiğimizi ancak retro gezegenleri de hesaba katarsak bu yeniden yapılanma sürecinin zaten karmik bir borç olduğunu ve aynı zamanda geçmişle alakalı meseleleri çözmek adına bu başlangıçları gerçekleştirmemiz gerektiğini temsil eden durumlardır. Yine e, tutulma haritasında Venüs ve Satürn'ün de e, karşıtlığını gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla her türlü ikili ilişki özellikle e, ciddi evlilik ilişkileri, ortaklıklar, e, sorumluluk ve taahhüt altına girmiş olduğumuz uzun vadeli uzun süreli ilişkilerde kopmalar, gerilmeler, çatlamalar söz konusu olabilir arkadaşlar. Eğer e, bugüne kadar bir takım şeylere tahammül ettiyseniz, hasır alt ettiyseniz, göz ardı ettiyseniz bu tutulmayla beraber ortaya çıkacak haberler, özellikle Merkür'ün etkisi ani beklenmedik haberler, tartışmalar akabinde ilişkilerin kopması, ilişkilerin pamuk ipliğine bağlanması yani kopma noktasına gelmesi ve ciddi anlamda sarsılma söz konusu olabilir. Dediğim gibi burada alacağınız haberler hiç ummadığınız kişilerle alakalı, hiç ummadığınız e, ilişkiler, hiç ummadığınız. E, olaylarla alakalı gündemler içerisinde bulursanız kendinize bilin ki artık o ilişki o olgu o bağlılık e, size hitap etmiyor arkadaşlar ve dolayısıyla buradan uzaklaşmak adına burada e, satürn retro olmasıyla beraber üzerinizde hissettiğiniz baskı üzerinizde hissettiğiniz sorumluluk duygusundan sıyrılarak Artık sizin için daha iyi olacak bir çevre, daha iyi olacak bir ilişki ve gerekirse bireysel olarak potansiyelinizi ortaya koymanız gerektiği gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Tutulmalarla ilgili dediğim gibi bu hafta burç yorumları içerisinde zaten oğlak burcunda ay tutulması videomda bahsettiğim detaylar mevcut ama burçlara ilişkin yorumları yapmayacağım. Özellikle şunları belirteyim ırtasını bilen arkadaşlar için ee, özellikle 20 ila 25 Hatta şöyle söyleyeyim 15 ila 25 derece arasında e, oğlak burcunda yengeç burcunda Terazi burcunda ve Koç burcunda gezegen dizilimleri fazla olan arkadaşlar e, bu tutulmadan doğrudan etkilenebilirler e, ve bu Yine e, bu sene içerisinde sık sık bahsettiğim 88-90 doğumlular bu kuşak arasında doğumlular biraz daha fazla zorlanabilir arkadaşlar. Çünkü onlarda Oğlak Burcu'nda e, önemli stelyumlar var. Özellikle bu yıllarda doğan ve e, Oğlak Burcu olan, Ay Burcu Oğlak olan veya Yükseleni Oğlak olanlar bizzat daha çok etkilenecek e, grup içerisinde diyebilirim. Evet. E, onun dışında e, bu tutulmadan e, olumlu daha e, hafif etkilerle e, etkilenecek olanları da şöyle belirteyim arkadaşlar. Özellikle e, toprak burçlarında ve su burçlarında e, ancak yengeç ve oğlak hariç yani balık, akrep, e, boğa, başak burçlarının e, yine 15 25 derecelerinde gezegen dizilimleri fazla olanlar bu açıdan doğrudan etkilenecek olan, destek alacak olan e, gruptur arkadaşlar. Diğer burçlar adına, e, değişken burçlar adına çok ciddi e, bir etkileşim yani yay burcu e, veya e, dediğim gibi yine e, aslan burcu adına çok ciddi etkileşimler söz konusu değildir. Ancak onlar hafif atlatacaktır. Haritanızı açıp bu detaylara bakabilirsiniz. Evet tutulma etkileri bu şekilde ee, oldukça zorlayıcı ve birçok gezegenin sert açı içerisinde olduğu bir tutulma ama yine de sonuç her ne olursa olsun öldük ölmedik bitmedik yeniden ayağa kalkıyoruz. Plüton buradan oldukça etkili Plüton her ne zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın yeniden ayağa kalkma, yeniden e, küllerinden doğma enerjisini e, bizlere e, getirecektir arkadaşlar. Dolayısıyla yine e, ne kadar olumsuz konuştuğun şeklinde yorumlarınızı e, yazabilirsiniz tabii ki ama. Dediğim gibi ben burada gördüklerimi paylaşmak durumundayım. Peki hiç mi güzel etkiler, hiç mi güzel enerjiler yok diye soracak olursanız var aslında. Kuzey Ay düğümü ile Neptün arasında güzel bir etkileşim var arkadaşlar. Dolayısıyla ilahi olarak da gitmemiz gereken yönü hissedeceğimizi aslında bu yaşanan hengame içerisinde manevi olarak sığınacak bir liman bulabileceğimizi de bize göstermekte. Özellikle su burçlarında meydana geldiği için sezgilerimize güvenmeliyiz bu tutulmayla beraber. Gitmemiz gereken yol ve yön her ne kadar tanıdık ve bilindik bir yol ve yön olmasa da bize aslında ilahi olarak manevi olarak gitmemiz gereken yol gösterilecektir ve burada aslında o manevi gücü bir taraftan da içimizde hissedeceğiz diyebilirim. E, Sezgilerimize güvenelim. Sezgilerimizin bizi yönlendirdiği yola doğru gitmekte e, asla bir sakınca yok. Çünkü dediğim gibi kuzey ay düğümü aynı zamanda e, Neptünle güzel bir açı içerisinde ve e, yine güney ay düğümüyle yani ay düğümleriyle Neptünün çok güzel bir açısı var arkadaşlar ve 11. evde dolayısıyla artık e, geleceğimizle alakalı çizmemiz gereken yol yeni çevre Yeni hedefler yeni hayallerle alakalı burada Neptünün desteği ay düğümleri beraber yapmış olduğu açılarda bizim sezgilerimize güvenmemiz gerektiğini ve ilahi düzene ilahi adalete inanmamız gerektiğini ve ona bağlanmamız ona sığınmamız gerektiğini gösteriyor ve bu gücü aslında arka planda her zaman hissediyor da olacağız arkadaşlar. Evet ay tutulması ile ilgili bahsetmek istediğim bunlar yine dediğim gibi duyacağımız sözler, duyacağımız cümleler bizim gitmemiz gereken yola ve yöne doğru bizim için doğru adımlar atmaya sebebiyet verse de asla tartışmalara girmeyelim. Hele hele fiziksel boyutlara ilerleyen tartışmalarda bulunmamaya gayret gösterelim arkadaşlar. Çünkü Mars'ın ve Merkür'ün Uranüs'e yapmış olduğu açılar beklenmedik durumları da beraberinde getirebilir. Evet yine devam ediyorum ee, bu e, haftanın etkilerini. 18 Temmuz günü yine 17 Temmuz gününe e, geri döneyim. Şöyle söyleyeyim 17 Temmuz günü dediğim gibi Venüs ve Satürn arasında bir sert açı var. Aynı zamanda ayda e, tutulma akabinde burç değiştiriyor ve kova burcuna geçiyor. Artık e, 17 Temmuz günü. Akşam saatlerinden itibaren biraz daha rahatlayacağınız. Özellikle 17 Temmuz'un ilk saatleri oldukça gergin. Dolayısıyla 16 Temmuz'da kapsayan bir süreç. Ancak tutulma etkisi 17 Temmuz akşam saatlerinden itibaren biraz daha yumuşayacağı benziyor. Ve 18 Temmuz'da Venüs'ün kuzey ay düğümü ve Venüs'ün neptünle çok güzel açıları var arkadaşlar. Yani o haftanın ilk 3 günü içerisinde bulunmuş olduğumuz hengameden. Bir nebze olsun çıkacağımız ve bir ampulün yandığı kafamızda bazı şimşeklerin çaktığı aynı zamanda ilahi planda ilahi düzende korunduğumuzu ve desteklendiğimizi fark edeceğimiz. Aslında olayların o kadar da kötü gitmediğini bunları yaşamamız gerektiğini fark edeceğimiz daha çok sevgi enerjisiyle dolacağımız daha çok teslimiyet enerjisiyle dolacağımız bir gün. 18 Temmuz günü oldukça güzel bir gün 18 Temmuz günü alacağınız haberler karşılaşacağınız insanlar teklifler bunlar ekstra önemli arkadaşlar oldukça karmik oldukça etkili bir gün 18 Temmuz günde mutlaka not almanızı tavsiye ediyor olacağım devam ediyorum 20 Temmuz günü ise ay yine burç değiştiriyor ve balık burcuna geçiyor dolayısıyla artık biraz daha içsel dünyamıza döneceğimiz biraz daha ne yaşadım, ne yapıyorum, ne istiyorum'a döneceğimiz, çok fazla dışarıda sosyal ortamlarda bulunmayı tercih etmeyeceğimiz birkaç gün beraberinde gelebilir hafta sonuna doğru biraz daha dinlenme enerjisinde olacağız ki. Zaten diğer haftada venüs plüto karşıtlığıyla yüzleşmemiz gerekecek dolayısıyla burada dediğim gibi birçok enerjinin bir arada olduğu bir hafta özellikle haftanın ilk üç gününe dikkat 18 temmuz günü oldukça güzel bir gün arkadaşlar özellikle su burçlarının oldukça güzel etkileneceği bir gün aynı zamanda toprak burçlarını da kapsamaktadır yani ilahi düzen ilahi nizam sezgiler bizi nereye yönlendiriyorsa bizim ona teslimiyet enerjisi içerisinde olmamız gerektiğini gösterecek aynı zamanda yaşayacağımız olayların anlamlarını yaşayacağımız olayları nereye koymamız gerektiğini algılayabileceğimiz bir gün 18 Temmuz günü evet haftalık etkiler bu şekilde daha çok tutulma üzerinde durmaya çalıştım Umarım bu tutulmadan alacağımız dersleri alır ve yolumuza yeniden başlayabiliriz arkadaşlar. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.